Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Kasım ayı çok tutkulu çok hızlı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz önemli bir ay sevgili yengeçler Evet bir yeni ayımız var 5 Kasım'da doğacak Akrep Burcu yeni ayı 19 Kasım'da Dolunay beraber bir ay tutulması yaşayacağız ay boyunca Mars Akrep Burcu'nda 5. evinizde ilerleyecek enerjisi güçlü bir ay romantik konular Aşk konuları, çocuklarla ilgili konular, özellikle ön planda olabilir. Evet detaylara bakalım. Güneş Ayın 21'ine kadar Akrep burcunda 5. evinizi aydınlatıyor olacak. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep burcu Yeni Ayımız doğuyor. Mars yine Akrep burcunda ve Yeni Ay'dan hemen sonra Merkür de Terazi'den ayrılıp 5. evinizi Akrep burcuna geçişini yapacak ve birlikte hareket edecek Merkürle Mars burada yenilikler var Tabii ki yeni bazı istekler var Çünkü 5. ev aynı zamanda sizin kişisel girişimleriniz arzularınız isteklerinizle ilgili ve çok tutkulu olduğunuz bir dönem Uranüs etkili bir yeni ay akrep yeni ayı hızlı sürpriz heyecanlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz aşık olabilirsiniz bu ay kalbiniz boşsa sevgili yengeçler Hızlı bir aşk gündemde olabilir ama çok tutkulu bir aşk bu Uranüs etkisiyle belki böyle hızlı tüketilebilir ama çok da tutkulu olabilecek bir aşk e, ilişkilerinizde süre gelen ilişkilerinizi de fazla hızlı değişimler olabilir sosyal çevreniz arkadaş ilişkileriniz işte gönül ilişkilerinizde böyle beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ve şaşırabilirsiniz parasal konularda yine hızlı gelişmeler olabileceği bir ay yani özellikle spekülatif kazançlar alanında İnişler, çıkışlar, sürprizler olabilir. Bu yüzden parasal konulara biraz belki daha dengeli yaklaşmamız gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında, boğa, akrep, aslan, kova gibi buçlarda, sabitlerde gezegenleriniz var mı? Varsa bu etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir. Çocuklar gündemde. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, evet bu ay size bu e, fırsatı verebilir, bir sürpriz, haberle karşılaşabilirsiniz, bir hamilelik olabilir. Ama istemiyorsanız bu biraz stres de yaratabilir, İstenme, istenmeyen bir sürpriz de olabilir tabii ki. E, çocuklarınız var, onlarla ilgili biraz meşguliyetler ön planda çünkü hem Merkür orada hem Mars orada çocuklar, onların eğitimi, onlarla ilgili konular, daha fazla böyle bir mücadeleniz var, daha fazla aksiyon var. Kendinizi gösterebileceğiniz, bazı yeteneklerinizi ortaya çıkarabileceğiniz koşullar olabilir. Kurslara gidebilirsiniz, hobilerinizle ilgileyebilirsiniz, yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Hani böyle çok bireysel anlamda da cesur, dışa dönük, aktif olacağınız, heyecanlı olacağınız bir ay Kasım ayı. Bence kuşkusuz çok heyecanlı, unutamayacağınız enerjiler var. Özellikle ayın 7'sinden sonra Merkür-Mars birleşip, Uranüs'te de güçlü bir açı yapmaya başlayacak. Yani 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım bunlar gerçekten çok hızlı enerjiler getiriyor. E bu sürprizli olabilir dedik bunlar. Biraz hani beklenmedik durumlar da yaratabilir ya da çok dürtüsel olabilir. Ama işte bunları kontrol etmek gerekiyor. Doğru kontrol etmek gerekiyor. Çünkü huzursuzluk ve stres de yaratabilir bu ani gelişmeler. Parasal konulara özellikle finans konularına dikkat edin. Çünkü Kasım ayı genelde biraz piyasalarında böyle dengesizleşebileceği ve gerçekten Uranüs yani hani çok böyle sürprizlerin olabileceği bir ay bunun hani kişisel yansımaları olabilir hayatınız o yüzden para konularına ve piyasalara daha dengeli yaklaşmakta fayda var Evet ve ay ortalarında bu etki devam ediyor 10 Kasım 11 12 Kasım çok güçlü hızlı haberler hızlı gelişmeler olabilir biraz tansiyonun yükseleceği zamanlar 19 Kasım'a geldiğimizde artık ay dolunay fazına ulaşacak bir tamamlanma, bir elde ediş, böyle bir farkındalık dönemi. Boğa Burcu'nun 27 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşıyoruz. Yani daha güçlü bir dolunay bu. Etkileri daha uzun süreli bir dolunay. Hem bu yılın son ay tutulması hem de 2022 ve 2023'te önümüzdeki iki yıl yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki ilk tutulma. 11. evinizde meydana geliyor Yani 11. ev konularınız 5 ve 11 ev konularınız önümüzdeki iki yılında önemli konularından detaylarından olacak sevgili yengeçler 11. eviniz Aslında buradaki tutulma sizi bir hedefinize ulaştırabilir yani belki altı aydır belki Mayıs ayından beri uğraştığınız bir projeniz var artık bir sonuç alabilirsiniz tamamlanabilir bu ve bunun İşle ilgili ise belki maddi anlamda bir elde edişi var. Çünkü boğa parasal kazançları da etkiler. Önemli güçlü kazançlar getirebilir size. Bir iş beklentiniz varsa bununla ilgili de gelişmeler olabilir. Ee, bu sevgi Aşk, ilişkiler, sosyal yaşam hani bu alanları da etkiliyor tabii ki 11. ev. Ve sizin bir başarıyla başkaları tarafından fark edilme, takdir edilme, bazı ödüller alma durumunuz da olabilir. Yani bu size belki statünüzde, belki iş alanındaki mevkinizde böyle bir yükselme, bir terfi getirebilir. Maddi ödüllerin yanı sıra başarı da elde edebilirsiniz bu tutulmayla beraber. Ve tutulma sosyal çevrenizde bazı gelişmeler getirebilir. Yani belki bir arkadaş grubundan ayrılabilirsiniz ya da bir ilişki bitebilir. Bunun yanı sıra tabii başka bir çevreye girme, başka bir iş çalışması nedeniyle başka bir grup içerisinde belki çalışmalar gündeme gelebilir. Genellikle ay tutulmaları Bizi duygusal olarak da etkiler. Aynı zamanda biraz daha böyle sonuç alma, tamamlanma enerjileri taşır. Ee, bazı hedeflerimize hep de ulaştırabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili yengeçler. Eğer sizin e, Boğa Burcu'nda, Akrep, Kova, Aslan gibi sabitlerde gezegenleriniz bulunuyorsa ve 27 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma tesirleri daha güçlü olacaktır. Özellikle sabitlerde gezegenler varsa zaten Kasım ayı, sizin için daha güçlü etkiler getirecektir çünkü çok fazla e, sabit burçlarda hareketler var. Bu da bir şekilde size yansıyacaktır. Özellikle 5-11 aksınızı hareketlendirecektir. E, toprak burçlarında mesela Boğa burcu Toprak ve Su burçlarıyla e, yakındır. E, mesela e, Oğlak burcunda ya da Başak burcunda yine 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ya da işte Su burçlarında Güneşiniz ya da diğer su burçları, balık ya da akrep burçlarında yine 27 derece ve yakınlarında özellikle iyicil gezegenleriniz varsa Ay olabilir, Venüs olabilir, Jüpiter olabilir. Bu olumlu etkiler, yani maddi manevi kazançlar, bir başarıya ulaşma, mutlu olma, bazı hedeflerinize ulaşma, bazı hayallerinizin gerçekleşmesi çok daha mümkün.